Evet emekçi kardeşlerim. Bugün de yepyeni bir yayına başladık. E, bu yayınımızda tabii ki yeni haberlerimiz var. Bununla ilgili sizlere e, bu konularla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. İnşallah e, güzel bir e, canlı yayın olur. Güzel bir canlı yayın olur. Dört değerli işçilerimize, dört B'lilere, dört C'lilere, emeklilere... Özellikle 4D'de sorun yaşayan milli eğitimdeki arkadaşlarımıza, nüfus müdüründeki şu anda maaşlarında mesailerinde düşüş yaşadığını gören arkadaşlarımıza ve bunun yanında arkadaşlar karayollarındaki arkadaşlarımıza ve birçok arkadaşımıza gerçekten ee, bazı konulara değinerek ışık tutmaya çalışacağım. <gülüyor> Malumunuz üzere Milli Eğitim'de çok büyük bir e, hız kazandım. Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlığıyla yürütülen görüşmelerde daha önceden vakıf olan e, süreli sözleşme de izine ayrılan, ücretli izne ayrılan kardeşlerimiz için bir aylık vize imkanı fazlalaşması tanındığını dün müjdeledim Arkadaşlar. Arkadaşlar videoma abone olmayı, işte pardon like atmayı, abone olmayan arkadaşlarımızda da abone olmasını e, rica ediyorum. Daha çok kişiye ulaşalım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Milli Eğitim'deki müjdemi dün verdim. Temmuz'da çok bir şey kalmadı. Şurada kaldı 25 gün. Temmuz ayında Allah'ın vize kararının kesinleşmesiyle birlikte arkadaşlar. Artık Milli Eğitim'de bir aylık bir boşluk alacak. 4C'lerin olduğu dönem gibi arkadaşlar. Özellikle nüfus müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızın malumunuz üzere 50 saate yaklaşık mesai yapıyorlardı. Ve bu mesaileri tabii ki düşürüldü. 750 ile 800 arasına kadar varan mesai ücreti alıyordu nüfus müdürlüğündeki arkadaşlar. Çünkü çok çalışma temposu vardı. Göçmenler geldi. Birçok iş nüfus müdürlüğüne yıkıldı. En son ehliyet biliyorsunuz nüfus müdürlüğüne yıkıldı. Arkadaşlarımız tabii ki bu kadroyu geçiş sürecinde mesai saatleri kısıtlanınca bu bir tedbirdi arkadaşlar. Zamanla bu serbest bırakılacaktır. 200 civarı mesai aldılar ve maaşlarında takriben düşüş yaşadı nüfus müdürlüğündekiler. Ana maaş dilemiyorum arkadaşlar. Mesaiyle çok para kazanan arkadaşlarımız biraz düşüş yaşadılar. Şimdi mesajlarınıza bakmaya başlıyorum arkadaşlar. Hay maşallah mesajlar yağmurlar başlamış arkadaşlar hepinizden like atmanız istiyorum evet hoş geldiniz bitler olarak belediye ile ilgili yayına başlayacağım dedim arkadaşlar İnşallah başlayacağız akşamdan itibaren hoş geldiniz Kalebey Olcan Bey evet merhabalar evet Sayın Aydın mutlaka bir haber vermek istiyorum biliyetsi ve bir haberim var. Sizin ikramiyelerle alakalı bana olumsuz dönüşler var arkadaşlar. İnşallah bir sürpriz yaşarız. Milli Eğitim'de bütün dikkatler sizin yaz tatilindeki ücretsiz izininizi geri ücretliğe çevirme derdindedir. Evet Sayın Aydın ama yaşadığınız özel sorunlar varsa tabii ki bunları bana iletebilirsiniz. Evet Sayın Oğuzcan aleykümselam. İşte işte milli eğitimi söyledim ya Sayın Kılıç, çok baskı yaptık son bir aydır. Bir ay daha fazlalaştı ücretli izliniz bilginize sunarız. Temmuz'da da bu yasalaşacak. Evet, bütün milli eğitimi buraya bekliyorum arkadaşlar. Bir ay kazandırdık size, gidip sorabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine de sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani yaptık, çabaladık yani. Evet, e, hoş geldiniz Hocam Bey. Evet, hoş geldiniz. Mahmut Raşit Yıldırım, üniversiteler ne olacak? Ya, üniversitelerdeki ikramiyeler inşallah arkadaşlar 8 ila 12-13 Haziran arası beklemekteyiz. Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü, evet Sayın e, Yıldırım'dan sonra Sayın Can, hoş geldiniz. Ee, Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü aradınız mı başkanı promosyon ve ikramiye için? Ankara'yı Sağlık Müdürlüğü kusura bakmayın aramadım ama arayamadım. 8 ila 12-13 arası bekliyorum Sayın Can. Zaten nöbet tutacağız. PC başındayız. İnşallah fırsat buldukça telefondan da bağlanacağım. Ama şunu unutmayın ki e, sağlık müdürlüğündeki arkadaşlarımız da yalnız değil onlara yardımcı olacağız. Evet emekçi kardeşlerimize selam olsun. Hep birlikteyiz. Milli eğitimle zafer elde ettik arkadaşlar. Bütün kurumlarda hakkınızı sonuna kadar çatır çatır alacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız verdi mi bu nimeti verdi? Ya bu nimeti süslemek, donatmak da bizlere düşüyor arkadaşlar. Bizim gibi sendikacılara düşüyor. O zaman ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız kadroyu verdi. Biz de yerimizde durmayacağız. Bu kadroyu süsleyeceğiz arkadaşlar. Süsleteceğiz. Nasıl? Yasava yönetmelikleri geliştirerek. Aile yardımı, pek ödeme, eş durumu tayini, yakacak parasında artış, okul çocuk parasında artış. Kalemler saymakla bitmiyor arkadaşlar. Mesai kotasının arttırılması. Evet Sayın Raşit Yıldırım. Daha ne da ikramiye başka bir şey gördük. Ya, tabii ki zamanla göreceksiniz Sayın Yıldırım. Evet Sayın Gürsu. Bayram açlığı ne kadar yaptı? 52 TL mi Sayın Gürsü? Lütfen söyler misin? Vergi kesildi mi Sayın Gürsu? Yazarsın sevinirim. Bayram açlı yatan arkadaşlar yatsınlar. Dediği zaman alacaksınız? Ya da 12 ile e, şeyde arkadaşlar 8 ile 12-13 Haziran arası bekliyoruz. Çok güçlü ihtimal. Temizlik işçisi kalorifer yakar mı? Arkadaşlar personel yoksa müdür böyle bir yetki verebilir. Ama bayanlarda bu kıssas biraz değişiktir. Bayanlar çok ağır işlerde çalıştırılamazlar. Böyle bir hüküm vardır arkadaşlar. İkramiyeler, evet. 8 ila 12 Haziran arasında e, bazı yerlerde de e, şey olacaktır arkadaşlar. Evet. saniye. Arkadaşlar demek istediğim benim yayınlarımı, benim bilgilerimi burada maalesef bazı arkadaşlar suyu ediyor. Bu konuda da gerçekten ee, evet. Evet. Tamamdır. Evet Sayın Yener. Kemal Hoca Ankara de T.D. vermiyorlar. Bakanlıkta yazı gelmedi diyorlar. İkramiye bekliyorum adliyede arkadaşlar. Vefakar çalışan arkadaşlarım, adliye çalışanlar arkadaşlarım. Emekleriniz çok büyük. Gerçekten Gecesi gündüzüne katmadan çalışıyorsunuz. Gerektiğinde keşife gidiyorsunuz. Davalarda her türlü olumsuz şartlarda çalışıyorsunuz. Çünkü nerede sorunlu insan var? Haddeyi de birbirini buluyor. Orada kahramanca çalışan hakimlere, savcılarımıza, zabıt katiplerimize, bahşilerimize buradan en derin sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Kahramanca çalışan polis kardeşlerimize, Güvenliğin ve asayişinde gecesini gündüzüne kazan kardeşlerimize de buradan selam ediyorum arkadaşlar. Başkanım hep e seni 12 ay kesil mi? İlgi ve için teşekkürler. E Şöyle gelecek seneye arkadaşlar bu sorun kalktı dedi bana bu eğitimde. milli eğitimdeki sorun kalktı dedi içime su serpti. Popülist bir açıklama değil direkt duyduğum bir açıklama arkadaşlar. Evet Sayın Ülker, müjdemi vereyim. Milli Eğitim'de ses getirdik, ses getirdik. Tabii Milli Eğitim'de şimdi iş kur üzerinden çalışan toplum yararına projeler var. Onlarla ilgili çalışan arkadaşlarımızı da istiyoruz. Onların sayısı biraz az ama arkadaşlar, toplum yararına çalışan iş kurdan gelip 9 ay çalışıyor onlar. Bu arkadaşlarımızı unutmayalım. Onların da ekmeğe ihtiyacı var. Milli Eğitim'de onlara da ses verelim. Evet. Evet Sayın Oğuzcan, geçen ikramiye ile beraber 2999 sene aldın. Bu ay 2431 yattı. Artışlar bundan sonra Sayın Oğuzcan. Yani artışlar bundan sonra. Kalemlerde bir bir artışları göreceksin. Sizin maaş ödemelerinizin kalemlerine zamlar gelecek. Hoş geldiniz Sayın Kalbin içinden. Selam ediyoruz. Çok güzel promosyon almıştınız. Buradan hatırlatın isterseniz Sayın Kalbin İçinden. Evet Sayın Aydın. Tabii ki maaşlarda artış olacak. Şöyle artış olacak arkadaşlar. E, Temmuz'da yüzde dört alacaksınız. Ve bunun yanında arkadaşlar yüzde dördün yanı sıra enflasyon zammı farkı da yakın zamanda sizi sezdenişlerinize dayanamayan hükümetimiz verecek. %4'lük zam şablonu başta bir işin adını koymak için kondu. Normalde enflasyon şartlarında %4 erir arkadaşlar. Bunu hiçbir sendikaya çalışan kabul etmez. Hükümet de şimdiye kadar böyle bir durumlara sessiz kalmadı, kayıtsız kalmadı. Sendika olarak gözlemlerimizi söylüyorum. 4C'ye, 4D'ye, 4A'ya sağlanan kolaylıklar sizlere de mutlaka sağlanacaktır. Ama bazı arkadaşlara şaşırıyorum. Bir ay içerisinde bazılarının, bazı branşların Birkaç yıl içinde katettiği mesafeyi hemen kat etmek istiyorlar. Bu ne sabırsızlık arkadaşlar. Sanki yıllardır taşeronla çalışan siz değildiniz sanki. Bir ayda bütün hakları nasıl alacaksınız? Zam mı da alacaksın? Kalemlere de zam gelecek. Danıştay karar alacak. bağlanacak. Arkadaşlar ya neler var neler? Evet sen Yener. Bankalar 4D ile dalga geçmiştir. Bankaların ödediği rakam komiktir. Dörtleri kardeşlerim de bankada paralarını tutmasınlar, ceplerini alsınlar, birikim yapsınlar, o bankada parayı tutmasınlar arkadaşlar. Nedir bu verdikleri para? Dünyanın parasını kazanıyorlar faizlerden. Dünyanın parasını kazanıyorlar her kalemden. Bu mudur yani? Sayın Öz, belediyede çalışıyorum, para yok. Belediyelerle ilgili akşam bir yayın yapacağım arkadaşlar. İnşallah 10.30 11 gibi olabilir. Sayın Öz. İnşallah Sankaledar bekliyoruz. Hoş geldiniz. Aleykümselam selam Köksal Bey. Tamam bakacağım Sayıncan. Evet Sayın Köksal maaşlar da 1770'e düşmüş. Yemek parası bez kesintisi olmuş. Evet bazı yerlerde yemek parası fahiş miktarda verilmekteydi. Bu normal cep çekildi. Ve bunun yanında arkadaşlar bez kesintisi normalde diğerinde de vardı. Ne kadar alıyoruz, ne kadar yattı Sayın Göksal? Sayın Sevgi Nehri, çok şükür Devlet Hastanesi'ne ödeme yok. Güzel gelişme. Olacak, sabredin. Olacak. Devlet hastanesinde para kimde var ya? Evet. Bir eğitimdeki arkadaşlarımızın geçici kadroluğu diyorlardı. Niye? Süreli sözleşmeniz vardı arkadaşlar. Düzeltilecektir Sayın Aydın. Eğitim'de evet, çalışıyorum. Sözleşme olmadı, banka değişmedi. Belediye ile ilgili yapacağım Sayın Can. Geniş bir konu. Sayın Markoç. mekte çalışıyorsunuz. Sendikadan e, ikramiye yatacak diye. İnşallah. Sekizinde ben söylemiştim arkadaşlar. Türkiye'de ilk müjdeyi ben verdim. Türkiye'de ilk müjdeyi ben verdim. E, bunu size yürekten söylemek istiyorum. Yani bu müjdeyi veren benim arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Sayın Gürsün 52 TL. Tamam. Dediğim gibi ee, bayram açtı 70 TL idi. 75-70 TL. Vergi kesildiği haliyle 52 TL oluyor arkadaşlar. Sayıncan. Can. Ev belediyesi olsun. Diğer belediye ile sayıncan. Adalet Bakanlığı'nı arayacağım sayın Koçak. Vefakar adliye çalışanlarımız. Gecesini gündüzüne katan kardeşlerimiz, o zor şartlarda çalışan kardeşlerimiz, hakimlerimiz ve savcılarımız ve zabıt katiplerimiz, sizlerin yükünü biliyorum. Mutlaka ve mutlaka ilgileneceğim Sayın Koçak. Evet. 100 TL banka promosyonunu güle güle harcasın bankacılar. Siz hediye edin arkadaşlar bankaya. 100 lira nedir ya? Evet Sayın Erkancan, Can. Cevapladım duymadınız. Tekrar soruyu sorarsanız. Bayram harçlığına neden kesinti oluyor? Arkadaşlar maalesef yemek olsun, bayram harçlı olsun. Mi? Vergi dilimi. Vergi kesintisi mutlaka oluyor. Yakında onlar da arttırır arkadaşlar. Bu kalemlerin hepsine zam gelecek. Sizlerin lehine zam gelecek. Başlar aynı geçecek dedi Sayın Esen Türk. Sonradan artacak işte. Evet vergi kesildi. Evet. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet Sayın Cengiz başkanım Sağlık Bakanlığı dedim 8-12 arası alacak. Evet. Medde Sayın Öz anlamadım. Ee, Sayın Bakırtaş, Milliyetin Bakanı oldu? Videoyu izlersin Sayın Fatma Hanım. Başta anlattım. Evet Sayın Can. Toplu sözleşme nasıl olmaz? Siz altı işverenden devam ettiremezler. Eyüp belediyesiyle konuşmamız gerekiyor. Ona işte akşam belediye ilgili yayın yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Arkadaşlar hepinizden like atmanızı istiyorum. Yemek veya paraların 3 yıldır aynıydı. Yapar 7 TL yemekle 5 TL veriliyor. Evet. 3.2 TL'ye düşüyor yemek parası Sayın İsektir. ilgili akşam yayın yapacağım Sayın ya Milli Eğitim'de ikramiye ile ilgili 8-9 gibi ortam netleşecek. Ser verip sır vermiyorlar. Sayın pek. Kalifercilere haberim olacak arkadaşlar. Onunla ilgili ayrı bir çalışma yapalım lazım. Aile Bakanlığı çalışanlara selam ederiz. Tabii ki unutmayın. Unutmam. Sizler de beni unutmayın arkadaşlar. Diğer arkadaşlara da söyleyin. Kanalımı takip etsinler. Biz yerinde canlı bir zat kurumları arayarak çözüm bulan bir sendika temsilcisiyiz. Ve bir kanalız. Yani öbürleri gibi ezbere bir şeyler yapıştırıp yapıştırıp görüntülerle geçiştirmiyoruz. Biz hayatın ta kendisiyiz. Biz gerçekler dünyası diye kanalımızın adını ondan koyduk arkadaşlar. O yüzden... Sizlerinin istirhamım, isteklerinizi net belirtiniz Aya yere basan isteklerde bulunmanız ve bunları biz kamuda bu konuları soruşturmamız ve size net bilgilerle dönüş yapmamız. Ama Milliyetin Bakanlığı'ndaki bu güzel gelişmede payım çok büyük arkadaşlar. Gerçekten Milliyetin Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar. Hepsine selam edelim. Aleykümselam Sayın Kaya. Abone olmayı ve lakayı unutmayın arkadaşlar. İyi almışsınız Samet Bey. Güle güle harcayın. 2000 lira neredeyse almışsınız. Bayram öncesi çok güzel oldu. Güle güle harcayın. Veren Banka'ya da teşekkür ediyorum. İyi para gene hiç yoktan. Yani inşallah diğer yerlerde sizin gibi olur Sayın Yıldırım. Sayın Bakırtaş videomu takip ederseniz bakarsınız göreceksiniz. Evet Sayın Esret Türk. İnşallah olacak Sayın Kaya. Sekizini bir bekleyin. Dokuzu, on, on, bir, on, iki. Yani bayram dönücü yatırabilirler Sayın Kaya. Belediye ile ilgili yayın yapacağız. Evet Sayın Kalbin içinden 3400 TL promosyon almış. Gerçekten tebrik ederiz. Bankaya da teşekkür ediyoruz. Böyle dörtleri kardeşlerimize, çalışan kardeşlerimize değer verdikleri için. İnşallah e, devletimiz zeval vermesin. Çok güzel imkanlar sundu kardeşlerimize. Evet kalbin içinden selam ediyoruz. Moral kaynağımızsınız. Evet Sayın Oğuzcan hangi kurum ve banka kalbin içinden? Evet soru soruyor arkadaşlar haklı olarak. E, kalbin içinden bankayı söyleyebilirsin. Bilmek isteriz. Genel mağarada bir buraya yazabilirsin Sayın Kalbin içinden. Evet Sayın Can. Evet Milli Savunma Bakanı ile ilgili bilgim gerçekten yok. Aramam gerekiyor. İnanı bir şey anlamadım. Milliyetimle Milli alakalı arkadaşlar şu an şeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ayı kurtarmaya çalışıyoruz. Kolay gelsin. Evet hoş geldiniz Sayın Gül. Evet Sayın Dağ. Geçmiş olsun. Tabii ki kesinti oluyor arkadaşlar. 55-10 karnına göre çalışıyorsunuz. Sayın Dağ kesinti olacak. Evet Sayın Gül. Buyurun Sayın Gül. İnşallah bir dahaki sene olacak Sayın Beyaz. Sayın Türeyen şu ayı kurtarmaya çalışıyoruz. Yazdaki ücretsiz izin olayını kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki yıllık yüzünden falan kesiliyor Sayın Gül. İnşallah ilgileneceğim Sayın Can. Yani 250-320 arası bekliyorum Sayın elustu. Teşekkürler Sayın Genel. Belediye ile ilgili yayın yapacağım Sayın Kasımpaşa. Sayın Esra Ay. Bütün arkadaşlara duyur. Kanalımı da ver. Ben videonun başında bu konuya değindim. Birazdan videoya canlı yayının video olarak dönecek. Bilgin olsun. İnşallah şu ayları kurtarmaya çalışıyorum Sayın Aydın. Evet Sayın Esen Türk. 8 ile 12 arası inşallah. Ya maalesef bir nevi ikramiye biraz uzak kaldı. Gönül ister ki ayın 8 ile 12 arası sizde de bir olsun ama dersin yazdaki durumunuza odaklandım. Son durum videonun başında sayın Beyaz. Birazdan videolara eklenecek. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim sevgili Neyse. Ola evet Sayın Esen Türk. İşbank Teşekkür ederiz. Sayın daha teşekkür ederim. Sayın Bakanımız çok dürüst bir insan. Milli Eğitim Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. En takdir ettiğim bakanlardan birisi arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımıza sonuna kadar güveniyorum. Dört değerli kardeşlerimizin bütün sorunlarını el atacaktır. Gerçekten söylüyorum. Çok dürüst bir insandır. Yiğit bir insandır Milli Eğitim Bakanımız. Kendisine de teşekkür ediyorum. Vizeler konusunda Maliye Bakanlığı'na baskılar yaptırdılar. Sizler için çalışıyor. Lütfen bakanımıza destek olun arkadaşlar. Kendisini seviyoruz. Çok iyi kalbin içinden. Süper rekabet değildir gördük. Tayin hakkı değil kurum içinde sadece yer değiştirme hakkına sahipsiniz Sayın Hancı. İnşallah eş durumu tayini bekliyoruz. Bilmiyorum Sen Türk. 55 bekliyorum ben. Belediye ile yapacağım. Arkadaşlar ben yayınımı yarada kesiyorum. Ee, i̇şlerim var. Tayyip Gül e, ikramı ne kadar alırız? Düzmaş, Yemek bir de 2180. Merhaba kolay geçiyor. Belediye işçiler 4 değer olduysa biz de neden 4 veya görünüyoruz? Ya şöyle arkadaşlar 55-10 göre çalışıyorsunuz. 55 iş karına göre çalışıyorsunuz. Ondan dolayı öyle gözüküyorsunuz Sayın Metro. Mevo. Sayın Mevo Yiğit. İstanbul Devlet'ten Tekirdağ Hastanesi'ne gölendirme. Şu anda mümkün değil Tekirdağ. Selam ederiz Tekirdağ'a. Tekirdağ'daki arkadaşlar selam ediyorum. Evet Hastanesi'ne gittim gördüm arkadaşlar. Güzel bir hastane. Belediye ile değineceğim Sayın Can. Merhabalar Erdem kardeşim, memşerim. Hoş geldiniz. Tamam. Gece 11 gibi yayın yapmaya çalışacağım. Eğer bir aksilik olmaz arkadaşlar. Tekrar hepinizden Allah razı olsun. Kanalımıza şeref verdiniz. Hepinize selam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber kazanalım. Güzel şeyler kazanalım. Sorunlar giderilsin. Tatlı dili bırakmayalım. Olumlu olalım. Pozitif olalım. kırıcı olmayalım. Kimseyi incitmeyelim. İncitmeyelim ki incinmeyelim. İşlerimiz rast gitsin arkadaşlar. Tekrardan hepinize selam ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ben e, maaş alan arkadaşlarımdan eğer bodra atmak isteyen olursa özellikle şey yazıyorum. E, iletişim adresimi. Oradan yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım. Evet bu adrese maaşlarınızı eğer direkt söyleyemiyorsanız ne kadar aldınız, ne kadar verilecek veya kurumdan ne yazı geldiyse şu mail adresime atıyorsunuz arkadaşlar. Ben de akşamları hızlı bir şekilde bakıp cevaplamaya çalışıyorum. Tekrardan hepinize selam ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Tamam arkadaşlar. Haydi günler. İyi günler arkadaşlar.